ilk Kırmızı grupta playoff attığında, sezon başından böyle playoff attığında ilerleyip e, durdu. Yani bu yolun sonunda e, hedefi soracağım ama öncelikle ben son maçtan başlamak istiyorum. Kahraman 4-0 yendik. Yendik evet. diyorum. Bu arada ben de plan bilir. Ee, öncelikle öncelikle maçın değerlendirmesini almak istiyorum. Ben de maçı izledim. E, büyük bir çoğunluğunu. E, maç değerlendirmesi almak istiyorum. Kahraman Marasi bu maçıyla ilgili. Ya önce ikinci yarılar hiçbir zaman kolay olmaz. Üçüncülik olur, ikincilik olur, PTT olur, süperlik olur fark etmiyor. Yani oyunculuk e, oyunculuk kariyerimde de aynı şeyler oldu. E, i̇kinci devreler her zaman zor olur. Kolay hiçbir zaman maç olmaz. Takviye yapılıyor. Hoca e, değişiklikleri oluyor. Maraş'ta ikinci devreyi iyi başlayan takımlarından bir tanesiydi. 4-10 aldılar. E, biliyorsun Maraş'ta oynamıyorlar maçı. Osmaniye'de oynadıkları halde. Serik'te 3-0'lık bir galibiyet. Sonra bir beraberlik aldılar. 4 puanla geldiler. Biz de ikinci yarıya e, 1 puanla başlamıştık. Turgut'u da çok kaçırdık. Sakarya'da iyi mücadele ettik. E, çok kaliteli bir ekibiz. E, Turgut'u da kaçırdıklarımızı e, bu maçta attığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. E, i̇yi bir oyun oldu. E, daha farklı da olabilirdi. E, hem ekibimi hem futbolcu kardeşlerimi tekrar tebrik ediyorum burada. E, bizim ihtiyacımız vardı. Hedefimiz, Hedeflerimiz doğrultusunda. İnşallah 2022 yılının ilk galibiyeti İkinci devrinin ilk galibiyeti ve serinin ilk başlangıcı olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Hocam, e, Bayburspor şu anda ligde 5. sırada yer alıyor, playoff altında yer alıyor. E, zaten hep dediğim gibi playoff altının içinde ya da bir sıra altında, iki sıra altında ilerledi bu süre boyunca. Bayburspor'un asli hedefi şampiyonluk mu yoksa önce playoff'a gidelim sonra olursa şampiyonluk mu düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim takım kurulduğunda e, Celil Başkanım sağ olsun istediğimiz bütün oyuncuları katmamıza yardımcı oldu Celil Çalışkan Başkanım. E, oyuncu hedefi, oyuncu topluluğunun da hedefi şampiyonluk. E, şimdi ikinci devreye başladığımızda 9 puan vardı. E, şu an e, puan farkını 8'e düşürdük 3 maç sonunda. Ben e, şampiyonun en büyük hedefi ekibim ve takımıma çok güvendiğim için kendimizi görüyorum. Büyük camiyalar var yaklaşık 10-12 tane büyük takım var hem şehir olarak. Hem bütçe olarak. Ama çok inanmış bir futbolcu topluluğu var. Ee, o yüzden başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani bu hedefe e, direkt şampiyonluk olarak devam edip eğer olmazsa playoff'un içinde zaten kalacağımızı düşünüyorum. Dışarıda dışarı çıkacağımızı düşünmüyorum. Olmazsa da şehirle taraftarla bütünleşip e, PTT'ye çıkan takım e, baygus olarak tarihi adımızı yazdırmak istiyoruz. Hedefimiz bu. İnşallah olacak. Peki şampiyonluk yarışındaki diğer favori takımları hangi takımlar olarak görüyorsunuz? Hangi takımlar ağrı olsun? Ya şimdi isim e, isim söylemem gerekirse zaten belli ama e, Sakarya Spor e, Hekimoğlu Alttan gelen Bodrum e, Bütçesi çok fazla 4-5 tane daha takım var Hepsini e, saymayacağım e, Zaten Spor potuda diye. Afyon var ama ben Afyon'u e, Belki kızacaklar ama Afyon'un başarabileceğine inanmıyorum Sivas Belediye var. Çok iyi bir başlangıç yaptılar. Ligi devam Hı. ettiler. E, alttan Ankara Spor'un da yetişebileceğini kızacaklar belki ama düşünmüyorum. E, Çorum çok oyuncu kaybetti. Çorum'un 5-6 yani takım arasında e, çok çetin şekilde devam edeceğini düşünüyorum. E, diğerlerinin hedefi e, playoff olacak çünkü çok oyuncu kaybettiler. Biz de tam tersine e, oyuncu kaybettik ama yerlerine oyuncu aldık. Daha güçlü şekilde devam ediyoruz. O yüzden en büyük kendimizi görüyorum. Ondan sonrakiler için de bir şey diyemiyorum sana kardeşim. Kim hak ediyorsa emin ol çok Peki. değerli bir şampiyonluk olacak. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü çok zor bir grup. Yaklaşık 10-12 tane çok para harcayan takım var. Kim başarırsa çok değerli bir şampiyonluk kazanmış olacak. Hocam beyaz grupta şampiyonluk onun en büyük favori Panic orada bir ağır basıyor. Ama kırmızı grupta aynı şey pek mümkün değil. Hatta Sakarya Spor ile Ekrem Ulu'da şimdi 1461 Trabzonoğlu'da onlar uzun bir süre namar ama yine de kırmızı grupta belli bir favori, abi bir favori yok denilebilir. Bence daha zor bir grupta var. Evet çok daha zor grup. İşte söylediğim gibi ikinci devreye 9 puan farkla girdik. Kaybettiğimiz halde 12'ye çıkan fark 2 haftada 8'e düştü. Yani 3 hafta sonra bir puan öne de geçebilirsin işte sıfır yapabilir. Yani kolay maç yok. O yüzden hedefimiz bizim e, direkt olarak üstüne basa basa söylüyorum. Bunu da bana söyleten e, futbolcu topluluğu, e, futbolcu ekibinin kalitesi. O yüzden üstüne basa basa, tek hedefimiz şampiyonluk diyorum. İnşallah bunu başaracak güçteyiz. Ekibin kalitesi her şeyi başaracak güçte. O yüzden diğerleri beni şu an ilgilendirmiyor. Belki bukala diyecekler ama İnşallah hocam. Şimdi transfer döneminde ben genelde yaptığımda aslında bir sürü transferle ilgili yorumlar geliyor. Transferle ilgili birkaç soru soracağım. Tabii. Giden Tabii. oyuncularla ilgili de soracağım, gelen oyuncularla ilgili de. Öncelikle yapılan transferlerden hocam memnun musunuz? Eksik olmuşsunuz bölge hala var mı? Ya Celil Başkan'dan Allah razı olsun bize çok güvendi. İstediğimiz bütün oyuncuları da kattı. Bir oyuncu katamadık diyeyim sadece maliyet çok yüksek oldu. Ona da girmek istemiyorum. Çok yüksek bir maliyetti. Onun dışında istediğimiz bir oyuncuları aldık. Olurdu? Efendim? Hangi mevkiyi alamadınız ya? Ee, kenar oyuncusuydu. Kanat oyuncusuydu. Kenar oyuncusuydu. Kulüple bonservisle anlaşamadık. Ama onun dışında e, başkanla, e, Celil başkanına yaptığım bütün iş işarelerde istediğimiz bütün oyuncuları kattı. Katmaya da devam ediyor. He, e, dışarı atılacak paramız yok. Bu ayrı bir şey. E, kattığımız oyuncuları da e, takımımızın bütçesini açmadan kattık. Ee, hepsi mutlu olarak geldiler. Zaten bizi istemeyen kimse aramızda değil. Ee, bu ekip hep birlikte hareket etti. Birlikte başardı. O yüzden de bu birliktelik devam ederek yeni gelenler de bunların arasına katılarak başarılı olmaya devam edeceğiz. Hocam burada bir seyir soru sağacağım. Hatta birkaç kişi sordu da ben Tay e, Süleyman Erat'ım. Tayyip Tay Tay Kanari ile Ömer Çelik çifti oynatmayı düşünüyor musunuz? Benim? Ömer Çelik, Ömer Yıldız mı? Ömer Yıldız herhalde pardon ben. Ömer Yıldız. Tabii ki de Ömer Yıldız'la Tayyip olur. İki tane iyi forvetimiz var. Hatta ikisinin yanında o bölgede oynatabileceğimiz Volkan var. Genç oyuncumuz Carlak var. Eskicimiz var. Bundan hiçbirini dışlamak istemiyoruz. Yani ikisinin ismi söyleniyor ama formasyonu 4 4 de oynayabiliriz. Geçen sezon oynadık. İbrahim'le, Uğur Türk'le. İbrahim Alan ve Uğur Türk oynadık. Tayyip Kanarya'yla ve Ömer Yıldız'la da oynayabiliriz. Hatta kenar oyuncularından buna İlker sayını katabiliriz, Gökdeniz var olduk katabiliriz, çift var oynatabileceğimiz formasyon çok oyuncularım yeter ki sakatlık yaşamasınlar. performansları bu şekil iyi olsun ee, ikili de oynayabiliriz tekli de oynayabiliriz. Ama performans iyi olsun önemli olan bu. Evet e, hocam ben Başkanla ilgili bir soru soracaktım kendisi de yanımıza gelmiş. Başkanı buradan hoş demek istiyorum. Hoş geldin. Buradan hatırlatalım. Cuma günü de Başkanımız yayınımız olacak. Ee, şey Seyyidin Özer buradan duyurusunu da yapayım. Ee, başkan Celi, Celi Çalışkan'la aranızda nasıl bir iletişim var? Ee, bu soruyu soracaktım size. Başkanla görünce sorayım istedim. Başkanıma selamlar buradan. Ee, Allah razı olsun. Sizin ee, Bu süreçte verdiği bütün sözlerin arkasında durdu. Timdik ayakta durdu. Çok yayın yine koptu mu? Şuan geldi hocam. Verdiği bütün sözlerin arkasında durdu. Ee, yani bu süreçte biraz yalnız kaldı. O da zaten e, sistemlerini dile getirir Cuma günü programında. İnşallah daha fazla destek buluruz. Ee, Celil Başkan'ı yalnız bırakmayız. Ama bu süreçte bütün takımla, sadece şeyle değil, benle değil, bütün takımla bir abi kardeş ilişkimiz var. Bu da zaten sayede yansıyor. Bu birliktelik, bu inanç, inanmışlık, sahibi bu abi kardeş ilişkisi, bu aile ortamı başarıyı getirdi. Bundan sonra da bu ortam bozulmadan başarılı bir şekilde devam edecek. Peki hocam transferler devam edecek mi yoksa transfer için kapattılır mı? Tabii bütçemize uygun oyuncu bulursak 2-3 bölgeye takviye yapmak istiyoruz ama o bölgeleri bana sorma. Çıkabilecek oyuncu da olabilir takımımızdan. Girebilecek oyuncu da olabilir. Transfer dönemi zor bir süreç. Özellikle devre arası. Bon çok yüksek oluyor biliyorsun. Kolay değil. O yüzden Baybur Şehir Başkanımın her zaman söylediği gibi Baybur Sporu'nun 1 TL bile e, çöp atacak parası yok diyor her zaman. E, o yüzden e, bütçemize uygun oyuncu yakalarsak içeriye katıp transfer öyle bitirmek istiyoruz. Çünkü bir hafta daha var. E, Öncelikle hedefimiz e, Sivas Belediye maçını kazanıp seriye başladığımız bu seriyi devam ettirmek. Hocam Burak Kaymak demiş ki Baybur Çehir'in takıma ilgisinden memnun musunuz? Vallahi bildiğim iyi bildiğim Üç tane taraftar grubu var. İşte gurbetçiler var, gadalar var ve sarı duvarımız var. Allah razı olsun evet. e, hiçbir yerden destek almadan tek başlarına geliyorlar. Destekliyorlar bizi. Ama onun dışında COVID'di, e, aşı süreciydi. Baygur çok soğuk. E, soğuk etkiliyor olabilir. E, tribünler boş. Gerekli ilgiyi görmediğimizi düşünüyorum. E, bir takımın daha ne yapabilir? Dördüncü sırada bitirmiş bir takım tribünleri doldurmak için ne yapabilir? Yani şu an pendiğin durumunda olsaydı tıka basa dolu olacak mıydı? Zannetmiyorum. Yani net bir şekilde söylüyorum. Gördüğüm şey bu. Ama e, taraftar gruplarımızın da elinden gelen bir şey yok. Çünkü pandemi ve aşı onların da belini büküyor. Öyle düşünüyorum. Biraz da soğuk burada çok yetkin. E, o yüzden e, Celil Başkanımın söylediği Viber Store'umu e, hep böyle söylüyor. Viber Store'umu kimseye e, şahıslara değil ...belli bir konuma getirmem lazım diye. İnşallah o desteği de bulur. Hem taraftardan... ...hem şehirden... ...hem mülki Herkesten bulur. İnşallah başarılı olmaya biz de devam ederiz. Süreç bu. Anladım. Hocam bir seyirci sorusu daha alacağım. Bayburt stadının zemin durumu çok kötü. Sebebi yoğun kar mı yoksa maddi sıkıntı demiş demişiz? Zeynep yok, sebebi. bir sebebi. Maddi sıkıntıyla hiçbir alakamız yok. Maddiyatla alakalı bir şey değil. Geçimde... Kar yağdıktan sonra yeşil olan bütün bölge ister istemez sarıya dönüyor. Yani bu hatta evet. e, tiyatro gibi e, dalga da geçmişlerdi. Çok iyi hatırlıyorum. Arka taraftaki tribünümüz de yapıldı. Çok güzel bir stadyumumuz oldu. Buna eminim. Zemin de e, istediği kadar kar yağsın, soğuk olsun. Bugünkü yaptığımız antrenmanda zemin çok güzeldi. E, sadece rengi soğuktan dolayı mevsimsel, kötü. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Maddiyatla alakalı. Tabii ki e, biri çıkar stadyumu alttan ısıtmalı yaparsa Sivas'taki gibi. O ne mutlu. Bize tabii ki de. Evet. Hocam, e, Bayburspor'la ilgili uzun süreli hedefleriniz var mı? de şimdi uzun süreli hedef demeyelim de. Başarıyla başarısızlığın önünde hiçbir şey duramıyor. Öncelikli hedefim e, bu takımla PTT'ye çıkmak. Bu takımla şampiyonluk yaşamak. En büyük hedefim bu. Yani onun dışındaki hiçbir şeyle yoğunlaşmış da değiliz. Ekibimizle, takımımızla en büyük hedefimiz bu takımla şampiyonluk yaşamak. E, oyuncu kalitesinin bana verdiği bu güvenle konuşuyorum bunu da. İnşallah da başaracağız. İnşallah hocam. Kadir Çelik takımından ayrılacak mı diye bir seyirci soru soracağım. Cevap vermek ister misiniz? Bilmiyorum. Kadir Çelik? Abdülkadir evet. Çelik? Evet. Kadir Çelik takımlar ayrılacak mı derken e, 4 transfer hakkı doldu. Şu an e, bizim bünyemizde oyuncu. E, başkanımla istişarede eğer Transferimiz 30 kişinin altında kalırsa e, katabiliriz, devam edebilir. Çünkü oyuncu kendi gitmek istedi e, transfer sürecinde. E, o yüzden önünü açtık, iyi bir teklif aldı maddi anlamda. O yüzden önünü açtık, kiralık geldi halde. Ama transfer hakkı yokmuş. Oyuncu dönmek istedi ama şu anda e, felseye işlemi yapılmadı. Ama bütün her şey onay verildiği için burada e, Celil Başkan başkanım ne derse olacak. O yüzden beklememiz lazım. Çünkü görüştüğümüz oyuncular var. 3 tane oyuncu katabiliriz. O yüzden sayıyı 30'da tutmak zorundayım. Süreci zaman gösterecek. Bir hafta içinde belli olur. Peki. Bir şey, sorusu gördüm ama şu anda... <gülüyor> Hocam ben bir iki tane biraz sizin şansı kariyerinizle ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii. Taneraz'ın kare hedefi nedir? Ya, tabii ki de herkes. Ben şimdi e, Galatasaray camiasında yetiştim. Orada başladım. E, Ama tozdan evet. Galatasaray'a gittim. Orada yetiştim. Büyüdüm. A takımıyla iki sezon Fatih Terim ile çalıştım. E, devam eden bir futbolculuk kariyerim oldu. Küçümsencek bir sayı değil. 500'den fazla sahaya çıktım. E, benim için e, çok değerli bir sayı. E, devamı nasıl gelir bunu bilmiyorum. E, hep şöyle söylüyorum. Hesapta olan değil, e, nasipte de olan diye. E, bu Celil Başkan'ın arkamızda çok durdu ekibimizin, yanımızda çok durdu. E, çok isim var gelen, giden, yapan ama ben yapabileceğimi düşünüyorum. Tabii ki de herkesin hedefi Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi büyük camialarda, Rablonspor gibi büyük camialarda hocalık yapıp Avrupa'ya gitmek olabilir, milli takımda çalıştırmak olabilir. Ama bunu zaman gösterecek. Söylediğim gibi en büyük hedefim bu takım. Hedef gelecek adına da, bundan sonraki kariyer adına da bu olur. Hocam bir seyirci sorusu var. Ee, Sivas valimizin maçı için görüşme yapılacaktı. Sağ için görüşme acaba ne oldu demiş. Şu an daha görüşülüyor. Ee, Sivas valimiz Bayburt'tu biliyorsunuz. Ee, Celil Cel Cel Çalışkan Başkanım görüşecek. Ee, ne olur ne biter bir şey diyemiyorum. Ee, bunu da perşembe gününe kadar, yani akşam saatlerine kadar belli olmuş olur. Hocam her yerden mesajlar var. Özellikle, tabii ki Bay Burton olmak üzere Gümüşhane'den, Samsun'dan, e, Van'dan, Çorum'dan mesajlar var. Destekleniyorlar. E, size destekleniyor oluyorlar. E, hatta Gümüşhane'den de bir seyircimiz selam istiyor sizden. Tarihinde e, yaşamadığım, görmediğim e, bir şey gördüm bu kulüpte. Bu celi Çalışkan Başkanımın yapmış olduğu bir şeydi bu. Bütün herkese e, süresi gelmeden e, protokol imza yaptı. Bütün oyuncularımız serbest. Hatta şu anda bile serbest. O yüzden söylüyorum abi kardeş ilişkimiz bizi başarılı kıldı. Bir arada birlikte hareket etmemiz bizi başarılı kıldı diye. Bütün oyuncularımız serbestti. E, gelen teklifleri 3 oyuncumuz da değerlendirdi sadece. 3 oyuncumuz e, başkandan izin alarak e, gittiler. E, bunların hiç kimseye e, Celil Başkan'ın özellikle kal demedi. Tabii ki de teklifler yüksekti. E, onlara da hak vermek lazım. Bir şey diyemiyorum. Ama bizle devam eden oyuncularla devam ettik. Bizim aramızda e, kattıklarımızla inşallah daha güçlü bir şekilde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Yani çok kaliteli insanlar, çok iyi oyuncular. Üçü için de aynı şeyi söylüyorum. E, gönül isterdi ki başladığımız bir yolda sonunu da beraber getirelim. Ama onların da Allah yolunu açık etsin. Allah ayaklarına taşlaydırmasın. Zaten İbrahim başarılı, Uğur da başarılı. Gol atmaya devam ediyor. Ömer bu ara e, oynamadı. İnşallah o da oynar. Başarılı olurlar inşallah. Çünkü çok düzgün karakterler, çok düzgün insanlar. Allah yardımcılar olsun diyorum. Ee, konu dağılmasın. Celil Başkanımın yapmış olduğu şeyi çok yöneticide çalıştım. Çok başkanla çalıştım. Tarihte böyle bir şey görmedim. Emin oldum. Yani oyuncuya protokol verip oyuncunun lig bitmeden serbest kalacağı bir şekilde bir protokol aldı oyuncular. Ama oyuncular da o kadar karakterli ki hiçbiri iki katı, üç katı teklif aldıkları halde yarım sezonluk. Hiçbiri bu kulübü ve Celil Başkanı ve bu ekibi bırakmadılar. Birlikte hareket ettiler. O yüzden inancım daha da fazla birlikte hareket ettikleri için. İnşallah sonu da şampiyonlukla, mutlulukla bitecek diye düşünüyorum. İnşallah kimse de yalnız bırakmaz şehir çalışkanı. Bu şekilde birlikte hareket edip, büyüyerek, taraftar sayısı olarak da büyüyerek, şehirdeki ilgi olarak da büyüyerek devam ederiz. Başarabileceğimizi düşünüyorum. Hocam Uğur ayrılmasaydı Tayyip Kanari, Uğur Türk ikilisi nasıl olur forveti demiş bir seyirimiz. <gülüyor> Vallahi gidenlerin üzerine konuşmaya gerek yok. Tayyip olsaydı Uğur'u değil de İbrahim Alan'ın kalmasını isterdim. İki değişik oyuncu. Biri arkaya koşu atan, biri e, pasla yapan. Çünkü Tayyip'le Uğur'un şeyleri biraz benziyor. Tarzları. O yüzden tercihim iki tane aynı oyuncu olmazdı diye düşünüyorum. Peki. Hocam yine bir seyirci sorusuna devam edeceğim. Ee, tamam. Sizce antrenörlerin akademik geçmişi olması artı mı? Demiş bir tane taraftarımız? Anlamadım soruyu. Antrenörlerin akademik geçmişi, geçmişi olması artı mı? Demiş. Bu konudaki düşünceleriniz nedir? Tabii ki de artık. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Emre Bölüzoğlu başarısız mı? Bana göre Avrupa'ya gidecek. Milli takımı çalıştırabilecek hocalık kalitesine de donanımına da sahip. O kadar sahaya çıkan bir oyuncu, o kadar hocayla çalışmış bir oyuncunun Tecrübesiz deme şansımız olamaz. Sadece çalıştığı bir tane hocadan bir şey takıma katsa, sadece o e, tecrübeli e, oyuncu kariyerindeki bir tane çalışmadan bir örnek gösterse ya da kariyeri hakkında e, konuşsa, yani o bilgilerini aktarsa o bile yeterli olur diye düşünüyorum. Emin ol. E, sağdan tabii ki de çok başarılı e, Mourinho oynamadı mesela. Ama başarı, başarılı, çok başarılı. Yani bun, bunlar evet. şimdi örnek, e, nasıl söyleyeyim sana? Oyuncu grubu bir yere getiriyor. Hocayı da, takımı da, şehri de. E, o yüzden oyuncu grubunu iyi yakalayan teknik direktörler başarılı oluyor, devamı geliyor. Çok başarılı e, yeni dönemde çıkan bir sürü hocamız var. Allah hepsinin yardımcısı olsun, bizlerin de yardımcısı olsun. Ama e, iyi hocalarımız var. E, şöyle söyleyeyim, yaşı büyük ya Türkiye çok değişik. Siyasi gücü kullanan hocalarımız var. Başarılı olan hocalarımız var. Başarılı olup hiçbir yerde çalışamayan hocalarımız var. Başarılı olmadığı halde her, hafta, her sezon iki tane üç tane takım bulan hocalarımız var. Bu çok değişik, çok uzun bir konu. O yüzden bu konuyu burada keselim. Çünkü başka Hocam, e, seyircime soruyu yanlış anladınız demiş. E, akademik eğitim derken hani üniversite eğitiminden bahsedin demiş. He, tabii ki de. Niye? Hem mektepli hem alaylı hem kalaylı diyeyim bu şekilde. Tabii ki de önemli. Önemsiz olur mu? Yani eğitimin kötü olmasını söyleyebilen kimse olacağını düşünmüyorum ya, zannetmiyorum. Eğitim her zaman okulda da, normal hayatta da önemli. Tabii. Hocam yeni tribünü ne zaman açılacağını soruyor taraftarlarımız. Bununla ilgili bilginiz var mı? Bir ay süresi kaldı diye biliyorum. İnşallah bir ay içinde e, onu da açmış oluruz. Ama önce bir tarafı dolduralım. Ondan sonra öbür tarafı açalım istiyorum. Önce bir taraf tıka basa olsun. Bir maç oynayalım. Böyle kazandığımız, onlarla beraber kucaklaştığımız böyle tıka basa bir maç olsun ki öbür tarafta da seyirci görmeye alışalım. Ama bence önce bir tarafı dolduralım. Resim ederiz. Hocam, Fatih Ermin Öçeskü'yle çalıştığını dediniz ama ideal olarak e, düşündüğünüz direktör var mı? geldi veya yabancı? Vallahi yerli saymayayım sana ama yabancı e, Simeone olabilir, Klopp olabilir. Neden diyecek olursan da e, elindeki malzemeyle e, her sene yıldız oyuncuları gidiyor bu hocaların. Her sene yıldız oyuncuları gidiyor, her sene elindeki kadroyu en iyi şekilde kullanan hocalar. E, Simeone'yi çok beğeniyorum. E, belki uç nokta bu verdiğim örnekler. Oyunculuk döneminde de etkilendiğim hocaların başında geliyordu. Çünkü e, kadro yapısıyla e, bakıldığında elindeki kadroyu en iyi kullanan hocalar. Tabii ki de çok başarılı hocalar var. Bunları söyleyebilirim sana. Hocam mesaiyi sorusu da alacağım. E, Mert Turgutlu Volkan Atasoy hafta sonu oynayacak mı kadroda olacak mı demiş. Volkan Atasoy. Evet, anlamadım. Volkan Atasoy hafta sonu kadroda olacak mı demiş. Evet, kadroyu burada açıklayayım yani onlara. Onu mu istiyorlar? Anlamadım. Evet, anlamadım. Yani en azından Olur. Volkan Volkan'ı merak etmiş en azından. Evet, almayı düşünüyorum kadroya. Ee, bir şey sor şey Üç 3 tane forvetimiz var şu anda. Eskici altyapıda kullanıyoruz. Ee, gelişimi için. Batuhan'ımız var genç. Onları altyapıda kullanıyoruz. Şu an elimde 3 tane forvet var. 3'ünü de kadroya almak istiyorum. Yani Carlağ'ın bir sakatlığı var dizinde. İbrahim Carlağ'ımız var. Ee, bir sakatlığı var dizinde. Bir hafta, bir 10 günlük bir süreç aramızda olmayacak. Elimizde 3 tane forvet kalıyor. Ama o 3 bölgede, forvet bölgesinde oynayacak... İlker Sayam var, Gökteniz Varol var. Yine Emre Şahin'i de kullanabiliriz o bölgede. O yüzden sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Elimiz bollaştı. Celil Başkan'dan Allah razı olsun. Geniş bir kadromuz oldu. İnşallah bunu da skorlara yansıtarak seri bir şekilde galibiyetlerle devamı gelecek diye düşünüyorum. Hocam, Bayburt'un kış maçları İstanbul'da oynasa daha çok dolar demiş. Böyle bir düşünceniz var mı Ömer Faruk? Yani şöyle söyleyeyim, Bay, İstanbul Bayburt'un tribünlerini biliyorum. Bir de e, bir iki maça şahit olmuştum. Çok fazla tribünü doldurmuşlardı. E, Sebebini bilmiyorum. Aa, yani önümüze ketmi koyuyorlar ya da işte taş mı koyuyorlar? Şimdi o tarafı kötülemek de olmaz. Sonuçta orası da bir cami ya. Amatörde de olsa saygı hak ediyor. E, başarılılar da çıkmaya çalışıyorlar. Uzun süredir iyi de para har paralar harcıyorlar. Ha, başaramadılar. İnşallah onlar da başarılı olur. Ama birlikten güç doğar diye düşünüyorum. Ee, pivot takımımız olabilir. Ee, yani kullanabiliriz o tarafı da. Oradan e, iyi oyuncuları bu tarafa katabiliriz. Bunlar ayrı e, sonraki süreçte konuşulacak şeyler ama bence iki tarafı ayırmamak lazım. Bir olursa her zaman birlikten güç doğar. Ben böyle düşünüyorum. Taraftarı yani sonuçta Fenerbahçe Beşiktaş değil. İkisi de e, Bayburt'tan besleniyor. İkisi de şehrin takımı. Biri İstanbul'da olmuş, biri Ankara'da olmuş fark etmiyor. Ankara Bayburt olabilir. Bu, takım olarak ya da Bursa Bayburt olabilir fark etmiyor benim için e, Gurbette de bir takım olabilir yurt dışında da bir takım olabilir e, birlikte hareket etmekten güç doğar diye düşünüyorum Hocam e, Kübra isimli bir seyircimiz Mustafa Turgut'un gelişimine soruyor Mustafa Yiğit Turgut Mustafa Yiğit Turgut e, Galatasaray altyapısından çıkan bir oyuncumuz iyi de bir oyuncumuz e, sadece e, sağımız biraz buzlu Fiziksel kapasitesi biraz zayıf ama onun dışında çok yetenekli bir oyuncu. Ee, Gelişimi açısından da e, oynayabileceği bir yerde olması, yani şans bulma açısından başka bir takımda olması e, onun için e, avantaj olurdu. Ama şu an ikinci ligde şampiyonluğu oynayan bir takımın içinde. Ee, Ankara Spor maçında ilk 11 oynattık. Sonra 2-3 maç sonradan oyun aldık. Ee, karşılığını da verdi. Vermeye de devam edecek diye düşünüyorum. Yani performanstan memnunum. Sadece onun değil, bütün oyuncu kardeşlerimin performansından memnunum. Zaten bu performans bizi buralara getirdi. Bundan sonra da devam edecek diye düşünüyorum. Peki. Hocam yani Sivas depresmanları her zaman zordur. Hele ki bu aylarda daha da zordur. Bu hafta evet. Sivas'a gidiyoruz. Evet. Sivas Belediyespor Spor Depresmanı'nda nasıl bir maç bizi bekliyor? Neler düşünüyorsunuz maçla ilgili? Şimdi içim rahat. Nasıl rahat? Ee, takımıma çok güveniyorum, takımımıza çok güveniyoruz hem ekip olarak ee, sahaya zemin olarak biz de alışkınız yani orada buzlu zemin olsa da biz de burada zaten buzlu zemine alışkınız o yüzden ee, şartların eşit olduğunu düşünüyorum e, oyuncu kalitesi olarak da e, kızmasınlar sakın bana onlardan daha üstün olduğumuzu düşünüyorum e, inşallah bunu sonuca yansıtarak e, oradan galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum Hedefimiz, çalışmamız bu yönde. Hocam bir de e, demiş ki en çok kaybettiğimiz maçlar arasında kazanıp, şey, kazanmaya en çok kaybettiğimiz maç hangisi demiş? Şöyle söyleyebilirim. E, biri Çorum maçı. Hak ettiğimizi düşündüğüm evet, maçtı. Ben onu düşünüyorum. Ben de onu yani düşünüyorum. ilk önceliğim bu maç diye düşünüyorum. E, yani kaybettiğimiz ilk olarak bunu söyleyebilirim. Diğerlerine girmeyeyim bile. En çok hak ettiğimiz maç buydu. Hocam, e, altyapıyı soracağım. Yani ben e, bütün tek direktörler yaptığım yayınlarda hep sorarım. E, bana göre en önemli konulardan biridir. Türk konular. Altepe'ye bakış açınız, e, bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi amatör takımda yetiştim. E, Hürriyet eğitim spor diye. Oradan Galatasaray'a transfer oldum. E, Galatasaray'a transfer olduktan sonra çok büyük bir gelişime katettim. Yani Türkiye'de altyapı çok yerlerde söyleyebileceğim tek şey yerlerde olduğu yani. Ee, sağ elverişsiz. Tesis elverişsiz. Yemek çıkmıyor. Ee, oyuncunun kalacak yeri sıkıntı. Yani bu şeyler e, çok uzun vadede yatırım gerektiriyor. Şimdi Altınordu'nun yaptığını kaç tane takım yapabilir? Rahatsaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Süper Lig'deki takımların dışında kaç tane takımın altyapısı çok üst düzey? Hatta şu kadar e, ileriye gideyim. Yine kızacaklar belki ama yani altyapıda askeri ücrete çalıştırdığınız hocaların olmaması lazım. Çok daha evet. değerli, çok daha e, üst düzey hocalar olması lazım ki belli bir seviyeye çıkarsınlar biz. Yani koordinasyonu bile 18 yaşında A takıma çıktığında oyuncuların görmemesi lazım. O yüzden çok uzun süre e, çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Altyapıya yatırım yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, i̇nşallah o zamanları da görürüz. Bir şey diyemiyorum şu anda. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa tarafta aracığım ya da mesajınız varsa alabiliriz. Vallahi ben ekibimi davet etmek istiyorum buraya. Tabii. Ee, ekibimi hemen davet edip teşekkür etmek istiyorum. Ben de bu arada e, siz bunları çağırırken e, bazı seyircilerimiz hep konuştuğumuz konulardaki sorular sormuşlar. Biz hepsini cevapladık. Evet. Yeni da kaçırmışlar. Görürsün, Futbol Anadolu YouTube kanalına abone olsunlar. Bu akşam veya yarın akşam e, programımız yayınlanmış olacak. İnşallah. Gelin arkadaşlar. Ee, ekibim adına... Merhabalar, hoş geldiniz. Caner Hocam analizcimiz, kaleci hocamız Veysel Hocam, Ali Tuna atletik performansçımız, Hüseyin Akoğlu yardımcı antrenörümüz. Ee, programa kattığın için çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah hedefimiz şehirle, taraftarımızla bütünleşip ee, hak ettiğimiz şampiyonluğu bu şehre getirmek. İnşallah bize bu nasip olur. Çok teşekkür ediyorum programa kattığın için. İyi akşamlar diliyorum. Ben de Ekim Anas Bonoğlu, Ekim teşekkür ediyorum hocam. Tekrardan yanımıza katıldığınız için e, sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Bir Bayburt olarak. orada arada da moderatör Bayburt'u galiba demişler. Aynen öyle. Ben de Bayburt'luyum. E, ben de tekrardan teşekkür ederim. Hepinizi iyi günler diliyorum hocam. İyi akşamlar kardeşim. Görüşmek üzere.